<gülüyor> FNAF gelecek mi? <gülüyor> oh, kendine gel. <gülüyor> <Eee>. <gülüyor> Dur ya. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Yap şunu ya. San Andreas gelecek mi? Okay, güzel, yaptın. Böyle devam, böyle devam, böyle devam. Böyle devam, böyle devam. Böyle demem. Bu soruları o kadar sordunuz ki, artık ekrana bakan insanların ben herhangi bir cevap vermeden cevabı kendilerinin görmesi için arka planıma duvarlara kağıtlar astım. Uf, ciddi ol! Ciddi ol! Daha üç Nasıl ya? Nasıl ya? Ve o cevaplardan, o kağıtlardan da gördüğünüz gibi. Hayır arkadaşlar. FNAF yok. Sunrise yok. Aynen. Burada, ekranda gördüğünüz gibi. Kağıtlar yok. Bu durumda sanırsızıfnaf var. Ha. Huh. Okey. Bu zaman... Sonraki videoda görüşürüz. Sanırım. Bay bay. Ha. Huh. Something called them.